ve oradaki riskleri gerçekten iyi bir şekilde elemine ettiğimizi kavrayabilmek için üç boyutlu yazıcıların sonuçlarına başvuruyoruz. Pandemi sürecinde ben iki şeye şahit oldum: bir kolektif akılla ortaya çıkan ve sosyal inovasyonu içeren projelerle.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 dolabınızda barındırır gibi her evde bir üç boyutlu yazıcının bir taşıyıcı ürün olabileceğini öngörüyorum. Her evin bir yardımcı elemanı gibi hayatımıza destek vereceğini düşünüyorum. Evet.